Herkese merhabalar. Bugün oynayana eklenen kırmızı ışık, yeşil ışık oyun oynuyoruz. Squid Game'lerden biliyorsunuz siz de tam bu modu. Oyuna. Bakalım nasıl olacak? Geçebilecek miyiz? tur atlayabilecek miyiz? Atlayamayacak mıyız? Yani çok heyecanlıyız. Şu anda son 10 saniye. Bazen hareket ettirmemeye çalışacağız kendimizi. Yeni skin görebiliyorsunuz mu? Göremiyorum ben. Kaç numarayım ben? 42 numara. Koş. bak kıpırdamıyorum kıpırdamıyorum kıpırdamıyorum ellemiyorum ellemiyorum koş yok yine bak kıpırdamadım kıpırdamadım e, mouse ile elimi çektim Klavye, mouse ile elimi çektim anca öyle yapabiliriz bak yapma yapma yapma yapma burdan yok bu bu şeyde Koş koş koş koş koş koş. Bak yine. Arketsizim ben şu anda. Bak arkandan birisi vurulmuş şu anda. Hadi geçeceğiz. Hadi geçiyoruz. Hadi ve tavşan. Bir dön arkanı Seni dön. Oo. ya nasıl ördüm lan hadi <gülüyor> yani bir sonrakine geçelim hadi başladık benim ikideyiz <gülüyor> bir bak sarık <gülüyor> klavye ile ördük dediğime muhasıptan elimi kestim ben şu anda Alımı bakıyorum, hareket eden yok. <gülüyor> bir tanesi etti, vuruldu Lan biraz bekleseydin ya. Yapmak sondaki şahda vuruluyor, gitti. Ben önündeki de gitti. Hadi. Oy. Bu turda elenen yok. Aha, <gülüyor> sağındaki gitti. Beydici zaten dursana. Koş koş koş koş. Yok ben yokum. Ben yokum. Hı. de gitti. Şu an Palancayı göremiyorum bile. Baosu tutayım şimdi bu ivneye var önümü kesmeye çalışıyor benim ben durdurum ben burada ölmüyüm zaten belli hadi bakalım kazandık şu anda sadece bir kişi kalmış onda afrika turu geçtik bir sonraki tura gidiyoruz şimdi sondaki de öldü zaten öldürecekler onu bak indirdiler zamanı bir onu zaten bir sonraki tur Yine aynıyız sonucuz. Hani, mesela belki de can modunu oynarız. Eğer buymuş. Buradan <Gülüyor> sondaki orada çıkan rakibimi göremiyorum ben. Koş. Yok ben vurulmadım. Yok yok yok yok Okey canım. Acıda acil olacağız. olacağız şimdi. Derin bir sessizlik. sondaki vuruldu mu yok vurulmadı o durmuş Aynen içine baksana nasıl bakıyor vallahi. kazandık da arkada baya kişi afk 3 6 7 tane afk var sanırım arkada 12 kişi hedefe ulaştık yani kazandık bu turu haydi beyler biz oynamak güzeldi Arkadakiler de indirimler son turumuza geçiyoruz Heyecan yaparsınız. Koş. Önündeki sanırım vuruldu. Leydiydi zaten. belliydi Dur. En baştaki vuruluyor. Yok. Aa. Vuruldu. Sağdaki vuruldu. Sağ arka vuruldu hareket etme bu bu turda düşen yok ben dururum akşam en öndeki gitti sanırım belli sen de koşarsayla W'de kalmış hareket etme geçtik ve üç kişi şu an hedefi ulaştık arkalık he sağ Afrika sen niye afk kalırsın ki zıplayayım mı? kazandık mı kazandık şunu bittim oy kim birinci oldu? Tanya olmuş birinci. Kullanım zamanı 195. Ben 229. Ben ikinci oldum. Şimdi sahibim tekrar oynarım. Başladık. Birinci olacağım. Yok, kıpırdayan ölür. Kıpırdayan ölür. Kıpırdamı yaksınırız. Dön arkana. Hoş. Bak sonda iki sanki kıvrıldı da bak burada mıymış. Yok solundaki <Gülüyor> direkt de az önce belli etti ama düşmedi. bu sefer düştü. Yok ben yok der kana. Serin de der kana. 99 numara kimdi ya oyun Filmde. Unuttum valla baya zaman geçti üstünden. yok be. Nasıl bakıyor? Kan bürümüş gözlerini. Yo, bak sonradan geçtimiz. Geçtim. Sadece ben mi kaldım lan turda? Turda sadece ben kaldım ha. He. Herkes öldü. İşte bu be. Bunlar başkaları da geliyor. Tamamdır. Ama onlar da AFK ya. Ne oldu? Ne bakıyor? Ne bakıyor? Ne bakıyor? Maalesef elimi keseceğim öyle koşacağım. Bak yine aynı şapkalı geliyor bana denk. He, geçen turda eğledi, bu turda yine de devam ediyor. Şimdi anladım. Yok. <gülüyor> bu turda eğlendik. Bu turda eğlendik. şapka var ya o şapkalı Örnekler düştüm bence. Aynen. Burada <gülüyor> kimse kalmadı. Arkadakiler AFK zaten. Arkadakiler düştü. Hadi bakalım son tur. Bakalım kim birinci olacak turda. O çok kötü hata yaptık ya. Sondaki gitti. Bariz belli di Za bir de elime ayam kesti me. Elime çarpar, marpar. Ders herkese sesini duydum. Solda tınar gitti. Sonra sesi yerden mi döndü? Son ama düşmedi. Şapkalı Bittin öndeki gitti. Nasıl gitmez bari sen? Victory. Bakalım birinci kim oldu? bana bakıyor. Karana <Gülüyor> karana ki... nasıl ikinci oldu lan beni? ama mı şapkalı? burada mı? Senden gitti yanındaki şapkalı gitti. Yap şursak. Hepsi gider. öndeki beyazlı gitti. What? <gülüyor> takım kalmadı şu anda. İki kişi görebiliyorum şu anda. Sağıma bakamıyorum. Kabaday ko. Nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? gitme yok gitmedi gitti deliydi bariz belliydi Koşma. Aceleye gerek yok. Ölüm kalım savaşı bu. Bıyıklıya bak bıyıklıya. ben bu dön sedir arka likte bu öldü bu öldü. <Gülüyor> Kaç kişi geçtik? Tam nerede geçti? Son turumuz mu? O, ikinci tur olması lazım. Ha, üçüncü tur mu? Üçüncü. Tur. Son turmuş. Şapkali. Bak sen 30 numara, sen gideceksin. Seni söyleyeyim 30 numara. 30 numara şu biraz sonra gidecek hala gitmedi Minat ediyor öyle de gel şimdi biz gideriz rokya gitme <gülüyor> önümüzü kesmeye çalışıyor? Ayınlar, alçaklar Vita yine ikinci olduk bize. İkinci olduk. Burası iki ya üçüncü olmuşuzdur şimdi. Olsun ya. Geçtik mi turun? Geçtik. Ben ona bakarım. Hayatta kaldık mı? Kaldık. Ne yapalım? Saklanıyorum. Hayatların içinde. Victory. Yine bak her sepin ikinci olduk. He. Şimdi üç saniyede iki saniyede kaçırdık biriciliği. Yine güzel de oyun, oyun modunun güzel yapın çişer. Beğendim ben. Ama diğer modları da ekleseler güzel olur diye.